Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? Sevgili Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, sizler için 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım. Bakayım kim sevgili Koç burcu arkadaşımın, Boğa burcu arkadaşımın? eks partnerleri veya eski eşler eski sevgililerde dönüş var mı barış var mı ne bileyim barış yoksa dönüş yoksa ne düşünüyorlar hakkınızda şöyle onlara bir bakacağız sizler için önce koç burcu arkadaşlarımdan başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar anıları mı yaşıyoruz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar şöyle bir karıştırayım hafiften evet koç burcu arkadaşlarımızın eksileri küsleri için açalım bakalım şöyle ekrana doğru ayarlama yapayım Evet sevgili koç burcu arkadaşlarımız için Neyse desteği kalsın. Evet koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar karşı taraf siz sizde bir keyifsizlik bir mutsuzluk bir talihsizlik ne benim bu halim dercesine bir vaziyettesiniz bakın burada sevgili koç burcu arkadaşlarım böyle olmaya gerek yok. Aslında kırılmış, dökülmüş, yıkılmış hiçbir şey yok. Bakın burada ilahi güç de size bir tane kupa uzatıyor zaten ama görmüyoruz, değil mi sevgili Koç burcu arkadaşlarım? Neyse sizin durum belli. Karşı taraf gördüğünüz gibi soğuk rüzgarlar estiriyor. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, karşı partneriniz eski eş, eski sevgili, eski arkadaş, eski erkek arkadaş, kız arkadaş hiç fark etmiyor. Eskiniz bu insan sizin. Bakın nasıl soğuk rüzgarlar estiriyor. Burada kaderi değiştirmek istiyorsunuz sevgili Koç burcu arkadaşım. Evet siz de istiyorsunuz. Aynı şekliyle karşı taraf da istiyor bunu. Çünkü bakın karşı tarafta ölüm kartı geldi. O da artık yanlış anlamayın. Afınıza sığınıyorum canlar. Onun da kendince haklı sebepleri vardır veya yoktur. Öyle ya da böyle bakın bir mücadele bir serin rüzgarlar estirme durumu var sizin bu karşı partnerin bir şeyi bitirmek istiyor ya geçmişin olumsuzluklarını bitirip yeniden biz yaratalım diyor bu insan ya da tamamen bitsin ne ben seni göreyim ne de sen beni gör anlamını taşımakta bakın burada. Siz de aynı şekliyle artık bir şeyler değişsin. Olacaksa olsun, olmayacaksa biz bunu bilelim. Kader değişsin diyeceksiniz. Her iki tarafta aynı şekliyle sevgili arkadaşlar. Fakat bunu böyle diyeceksiniz de bir yerde de Koç Burcu arkadaşlarım sabırı alacaksınız kendinizi. Ya sabır diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Karşı taraf ise yenilenmeye doğru gidecek. Bakın geçmişi bitiriyor yeni bir ben yaratacak. Buraya gelindiğinde ise bir sessizlik durumu. Bakacağız bakalım arayış mı sessizlik mi? Bakalım mı sevgili Koç Burcu arkadaşım? Bakalım. Hmm. Evet, ortaya alalım evet bir barışma durumunuz görünüyor sevgili arkadaşlar barışma durumlarınız var burada yenilenmenin ardından sizin de olayı sabıra vermeniz ardından bakın kadersel olarak zaten karşı taraf ben imparatoru çeyim diyor siz ise artık karşı tarafı istersiniz veya istemezsiniz buradaki değiştirdiğiniz her neyse sevgili arkadaşlarım bakın burada sıkı sıkı tutuyorsunuz değiştirdiğiniz şeyi Çünkü bir şeyler artık sizi sıkmış istediğiniz gibi oluşmamış Burada ise her iki taraf süreklilik isteyecek bakın görüyorsunuz değil mi sürekli akımı sevgili koç burcu arkadaşım Siz de aynı şekliyle karşı tarafa sıcak bakabilirsiniz Çünkü burada arayış var hem sessizlik hem arayış durumları karşı taraf ise Bakın görüyorsunuz tamamen kadere vermiş olayı. Kaderseldir. İmparatoriçe kaderden bizlere söz eder. Size sıcak bakabilir bu insan. Bakın görüyorsunuz verimlilikle geliyor, süreklilikle geliyor. Ortak noktada anlaşıp bir şeyleri düzeltme şansınız görünüyor sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Yalnız önce şunları atlatmanız lazım. Karşı taraf yenilenecek. Siz ise olayı sabıra vereceksiniz. Hmm, ne diyor meleğim evet de diyor karşı tarafın imparator içesine sürekliliğe evet deyin diyor birbirinize evet cevabı verin diyor bakın meleğim söylüyor bunu sevgili arkadaşlar evet bir şeyler değişsin değiştirin bir şeyleri kalbindeki sorunun cevabı evetmiş sevgili koç burcu arkadaşlarım sizlerin cevabı evet evet evet diyeceksiniz evet sevgili arkadaşlar kısıtlı tutuklu hissetmeyelim kendimizi sevgili arkadaşlar bakın Biraz da kendimize kendimiz yapıyoruz diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Böyle yapmayalım. 15 Ekim'e kadardı. Bir şeyler değişsin. Şöyle bir yenilenme gelsin. Sevgili arkadaşlar bakın siz de zaten bir şeylerden artık bunalmışsınız. Bir şeylerin ters gitmesinden sıkılmışsınız. Bu ne kadersizlik, bu ne talihsizlik diyen koç burcu arkadaşlarımı görüyorum. Bir şeyler değişsin. Evet yenilenelim. Bir şeyler yenilensin artık. Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Şimdi Boğa burcu arkadaşlarım ikili ikili çekiyorum sevgili arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir bakalım. Evet. Sevgili Boğa arkadaşlarım, karşı partner Size karşı bir hayranlık çekimi var bu insanın. Hayranlık kartıdır kartımız. Güçlü karakterden söz eder. Sevgili boğa arkadaşım. Eski eş, eski sevgili hiç fark etmiyor. Eksileriniz bu insanlar. Siz ise bakın burada geriye bakış yapıyorsunuz. Diyor ki bazı boğa arkadaşlarım geriye dönebilir miyiz? Eskisi gibi olabilir miyiz? Derken bakın karşı taraf sizinle ilişkisini düzeltmek istiyor ilişkileri düzeltmek demektir. Bazı gerçekleri kabullenmek demektir. Önümüzdeki vadede 15 Ekim'e kadardır açılımım sevgili bu arkadaşlarım. Bakın karşı partner size yoğun duygular hissedecek. ve Siz de az değilsiniz ki bakın siz de istiyorsunuz. Evet siz de istiyorsunuz. Ve bu noktaya gelindiğinde bir delilik durumu var. Yani karar alma durumu var. Haberleşmeler artacak. Sürprizler geliyor sevgili arkadaşlarım, sevgili bu arkadaşlarım. Ama bu karar kimden gelecek bakalım mı bakalım bir miktar karıştırmak istiyor hmm. evet çok güzel harika bakın siz de aynı şekliyle kabulleneceksiniz ilişkileri düzeltmek demektir küslüklerin aradan kalkması demektir karşı taraftan gelecek karar size sevgili arkadaşlarım cevap size karşı taraftan gelecek neymiş cevap beni onayla Artık aramızdaki küslük bitsin. Lütfen beni onayla. Gönderdiğim haberleri kabul et. Onayla diyecek. Siz de onaylıyorsunuz bakın. Sevgili Boğa arkadaşım. Güzel insan onaylayacaksınız. Bakın burada tabii onaylayacaksınız derken. Bu da aynıdır. Her ikisi de aynı kapıyı açar. Küslüklerin barışması. ilişkileri düzeltmek demektir. Her iki kartımız da bunu söyler. Zafer yapmak demektir sevgili Boğa arkadaşım. Fakat şöyle de bir şey var. Yani da bütün boğa arkadaşlarım boğalar da bayağı bir sıkkınlar bakın size geldi bu. Bütün boğa arkadaşlarım küsleriyle barışacak mı? Tabii ki de değil. Barışanlar olacak. Buradakiler barışanlar. Bir de barışmayanlar var. Onlara da saygımız var sevgili arkadaşlarım. Eee, şimdi ortak noktada anlaşıp birleşecek misiniz? Karşı taraf sizden onay istiyor. E siz de ilişkiyi düzeltmek istiyorsunuz bakın onay veriyorsunuz karşı tarafa. Bakalım mı? Hmm, böyle bir sessizlik bir sessizliğe çekilme durumu var sabıra vereceksiniz olayı karşı tarafın olayına hem can atacaksınız bir anda heyecanlanacaksınız sevgili boğacıklarım ardından böyle bir sessizliğe çekileceksiniz neden sabır sabırla ben muradı gücü elde etmeliyim diyecek sevgili boğa arkadaşlarım zaten 15 Ekim'e kadar sevgili arkadaşlar iyidir böyledir böylesi iyidir sevgili arkadaşlar biraz karşı taraf kıymet öğrensin koşsun peşinizden bence de öyle hemen evet demeyin ne siz bilirsiniz de değil mi canlar hadi bakalım karşı taraf zaten aman Allah'ım hayranlık duyuyor size evet sevgili bu arkadaşlarım gördüğünüz gibi durum ortada mutluluk istiyor karşı taraf siz de istiyorsunuz elbette dünya kadar mutluluk istiyorsunuz sıkıntılardan kurtulalım yılanlardan çıyanlardan akrepler bizim çevremizi sardı onlardan kurtulalım mutlu olacaksak adam gibi mutlu olalım dünya kadar mutlu olalım diyebilir benim sevgili baba kardeşim güzel insan hakkıdır aynen doğrudur dünya kadar mutluluktan söz eder bakın dünya kartımız ama bu nasıl mutluluksa bakın çevresinde bir şeyler var yılanlar çıyanlar kaplanlar içeride sıkışmışsınız lay lay lon, boşu boşuna bir mutluluk durumu var burada bakın dışarıya çıkış yok değil mi önce bunlardan kurtulmamız lazım bizi kısıtlayan ayağımıza köstek olan yolumuza taş bırakanlar her kimse önce bunlardan kurtulmamız lazım bunu da nasıl yapacağız önce sessizliğe çekilerek iç sesimizi dinleyerek biraz da sabır göstererek yapacağız sevgili boğa kardeşim aynen de doğru karar veriyorsunuz doğrudur diyorum kendi acizane görüşüm Bakayım bunun için meleğim ne söyleyecek güzellik diyor güzellik güzellik veriyor sizlere etrafını güzelleştir ve güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izle diyor bitti bu kadar güzelleşeceksiniz canlar nasıl güzelleşeceğiz ruhumuzu canlandırarak karamsar olmayarak bitti cıvıl cıvıl olacağız zaten karşı tarafa bakın karşı taraf cıvıl cıvıl sizi düşündükçe cıvıl cıvıl bir hal almış sevgili boğa arkadaşım evet sizler de öyle olun 15 Ekim'e kadardı bu açılımımız sevgili arkadaşlar koç burcu ve boğa burcu arkadaşlarımızın açılımını tamamladık bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok gelişecektir açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir bir sonraki açılımlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hadi bye.